Sen sevdim, pişman etme. Gider bir hayra can gönüllü balalarım. Eşne destere resimleri yıktırma. Gider bir hayra can gönüllü balalarım. Haber ne? No Thank you. seneler bir bir hanracak görü vallarım Çilelerden gayrı sana redettim Senin kadar kimse yüzmez Al gider bir oyraza gönül Valla mutlu haberin